Yaygın anksiyete bozukluğunda antidepresanı bırakma süreci konusunda video yayınlar mısınız? Evet, yayınlıyoruz işte o video bu. Ee, yaygın anksiyete bozukluğu ee, yine antidepresanlarla tedavi edilen ve çoğu zaman depresyonla da birlikte gözüken bir psikiyatrik hastalıktır. Depresyonlara da %70 eşlik eder yaygın anksiyete bozukluğu. Çok defa beraber gözüken hastalıklar. Ee, hemen her şeyden kaygı duymak, gelecekle ilgili olumsuz düşüncelere kapılmak, gürültüye karşı tahammülsüzlük, ee, gün boyu süren bir tedirginlik hali, yani böyle yoğun panik ataklardan daha çok tüm gün boyu süren yaygın anksiyete kaygı vardır ve antidepresanlara da yanıt verir. Ee, bu da depresyon gibi uzun süreli ilaç tedavisi gerektirebilir. İlaç bırakma konusu Esasen e, doktorla karar verilmesi gereken bir husustur. Tek başınıza asla yapmayın. E, burada doktorun önerisi dışında ilaç bırakmaya çalışmak sizi hastalığın belirtileriyle yeniden ve ciddi bir biçimde karşı karşıya getirebilir. Dolayısıyla ilaç bırakma süreci aylar içinde olmalı. Ulaşılmış tedavi dozundan yavaş yavaş eksiltilerek gidilmelidir. Fakat tekrar söylüyorum ilacı bırakma kararını asla tek başınıza vermeyin. Bu hekimle beraber tabir uygunsa kafa kafaya verip aldığınız bir karar olmalı. Çoğu zaman yaygın ansiyete bozukluğu tekrar eden bir hastalık olduğu için uzun yıllar tedavi kullanmanız gerekebilir.